Küçük çocuklarını Şah İsa ruhulaha getirdiler İstediler Şah'ın dokunmasını Çocukların İsa'ya Tebazı azar azı saf savunmasız Güvenen çocuklar. Tebazı azar azı saf savunmasız güvelen çocuklar. Dahasını da istediler, hem kutsamasını da dilediler. Talipler onları engellediler. Çocukları İsa'ya getirdiler. Çocuklar, çocuklar Bazı azar azı saf savunmasız güvenden çocuklar. Bütü bazı azar azı saf savunmasız Güvenen çocuklar. Cevazı, Dedi ki çocukları bırakın yaklaşsınlar bana etsinler akın Hiç mani olmayın gelsinler yakın çocukları İsa'ya getirdiler vazı azar azı saf savunmasız güvenen çocuklar tevazı azar azı saf savunmasız güvenen çocuklar Ruhu çocuk gibi saf candan insan Hakka hep güvenen ve hep inanan Çocukları İsa'ya getirdiler Çocuklar Çocuklar İtevazı, azarazı, saf savun güvenen çocuklar bir tevazı azar azı safsalunmasız güvenen çocuk